Patron bizden ne yapmamızı istersiniz Sizden ne yapmamı mı istersiniz Hemen söyleyeyim Gidip bu çılgın var ya da çılgın He Onu gidip bayılsın Kaçırın Tamam mı Bir üç gün böyle bir Tenhalarda olmasın Anladın mı Sırdaki çünkü hedefim Çılgın Onu öldüreceğim Sıra onda Ondan sonra o fakir Ve ondan sonra da besat ve diğerleri Hepsine sıra gelecek Hepsine Telefon çalıyor. Neyse dur. Şu telefona bakayım bakalım. Alo. Sen kimsin? Merhaba. Sen çılgın mısın la? Evet benim. ne acil bir konu konuşmak istiyoruz. Peki mevzu nedir? Ee, mevzuyu ben sana mesaj atacağım. Oraya gel. Orada bu konuyla alakalı seninle bir şeyler konuşacağız. Önemli bir mevzu. Tamam Sen bana adresi mesaj at ben geliyorum Acaba kim ya bu Harbi kim ya Çok ciddi söylüyorum acaba kim bu Merak ediyorum ya Dur bir saniye Mesaj geldi Tamamdır Şu dediği yere gidelim bakalım Ne varmış şu dediği yerde Vallahi dedik gece yeri geldim ama burada hiç kimse yok ya Allah Allah. Ulan kafa mı buluyorlar benle ya? Ben... nerede bu ya Allah Allah? Ulan vallahi kafa buluyorlar gibi ya. Harbi kafa buluyorlar gibi. İşte sazan tüyü düştü. Gel bakalım buraya gel. Gel bakalım buraya. Tamamdır patron. çılgın paket. Aferin. Şimdi çılgını bana getirin. Aferin sana aferin. Güzel paketmişsin. Tabii ki bunun bir ödül ödülü olacaktır. Al sana 30 tane elmas. <gülüyor> Güzel. Sefer sefer. <gülüyor> tamam. Tamam. Şimdi Oyun oynamaya başlayabiliriz.